Nerede 31 onlar diyor musun sen? Yine, gündem, yine Serdar abi öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Kapattım. Orhan abi abi. Ah pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben Yok abi böyle sersele stil otur. Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Lütfi ile burada böyle bir çay içiyorduk biz. Güzel bir ortamımız vardı. Yudumlarken Lütfi dedi ki arkadaşlar iPhone 12 Pro'nun bataryasını çıkartıp onun yerine Nokia 3310 efsanesinin bataryasını takarsak ne olur? Bunu test etmek istiyoruz. Eğer çalıştırırsak ne yapalım? Bir yılan oynayalım. Yılan oynarız arkadaşlar. Şimdi bu olayı yapan bir abi bulduk biz arkadaşlar. Burcu'ya da onun dükkanına doğru yavaş yavaş buradan yol alacağız. Bakalım yapabilecek mi, yapamayacak mı ben de merak ediyorum. Var be çıkalım yola görelim. Haydi! Çaketo emaneti çek kaldırımda yürümeyen beton delik andı genç gözü sana dönecek, diyecek yapıştır çek gece de şeferecek burada koys barkerek basana basket pazara misket gelenek bizde hep çalan son ses dey da şahin esnek burada yok lasten çevirmen önünde bile yanıyor lastik Evet arkadaşlar biz geleceğimiz yere geldik Kafamızda <gülüyor> şu anda dükkan evet. içeri gireceğiz Enteresan bir giriş oldu ama bakalım içeride tamam. neler dönecek sanıyorum Hadi Haber Haberleşler <gülüyor> Olay gelsin arkadaşlar. Bir defa geliyormuşuz gibi değil mi? Aa burada mıydınız? Aa buradayız abi. Evet olayımız belli. Videonun başına zaten söyledik ve cihaz burada abi. Ben sana şöyle cihazı vereyim ve yanına geleyim, tepemde dikileyim. Teorik olarak yapabilecek miyiz? Teorik olarak olur. Pratikte. Pratikleri inşallah. Hadi bakalım. <gülüyor> Umutlar yeşeriyor yine. <gülüyor> abi yerde iphone duruyor gözünü seveyim nasıl bir yerde. Abi burayı gördün mü sen? Ne var abi Bu Bildiğin orada? böyle bir web teknonun bizim mezarlık var ya. Onun gibi bir mezarlığı var yani. Wow iyiymiş. Nedir abi buradaki cihazların olayı? Böyle bir tane seçeyim rastgele. O G2 ne var lan burada. Gerçekten. LG G2 var mı? Bir şey çekeceğim şöyle bir ne çıktı? Alcatel Vantage çıktı. İşte onların hepsi böyle sahipleri bırakılıp da gelmiyor. ama daha ileriki zamanda telefonun Var denilen insanlar. Bak ne var hmm. burada? En çok sevdiğim telefonlardan 82 olmuydu hmm. bu. Neydi bu? 60 Ben de çok biliyormuş gibi böyle sordum sandı. Çok yaklaşmamış şey bir de. Yani. 81 filan çıksaydı bari. Şu anda yapılan işlemden birazcık size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz cihaz cihazın ön tarafını doğrudan yani telefonun ön tarafını doğrudan ısıtıyor. Biraz böyle ısıtmadan bu ekranı buradan sökmek mümkün değil çünkü ciddi silikon bir malzemeyle tutuyor ekran. Burada ekranda yazıyor derecede 94 derece demin böyle 96'yı 97'yı vesaire gördük. Ama şu anda sabit olarak 94 derecede 93'e düştü. Farklı farklı yöntemlerde de bu ekran sökülebilir ama bu yöntemle hem pil sağlığı da böyle zarar görmemiş oluyor. Hem de doğrudan direkt ekran ısınıyor rahatlıkla da sökülüyor. Birazdan sökeceğiz zaten. Merhaba. Sen de düşünüyorsun çalıştırım Batadi. Eski 33 onlar gibi telefon yok değil mi artık? <gülüyor> Nerede 30 onlar? Diyor musun sen? Duygulandı abi. kedi duygulandı. Sınırın boğazın. <gülüyor> aletimiz burada ısındı sıcak sıcak bir iphone 12 Pro'muz var şu anda böyle rahat da biraz sağlam yapmışlar sanki abi ne diyorsun sen evet. bayağı açmışsındır bu aletten evet şekilde yavaş yavaş evet eyvah, eyvah eyvah eyvah şimdi abi bize birazcık boldayın teknik detaylarından bahset bu cihaz iphone 12 pro ben şöyle bir çökeyim bir dakika bir çökeyim abi şöyle yok abi böyle serseri style oturup. Şimdi bir 3310 bataryası ile iPhone 12 Pro'yu nasıl çalıştırabiliriz? Çalışırsa neden çalışır, Aslında nasıl çalışır? düz basit mantık, artısını, eksisini bağladığın her şeyi konuştu aynı değerlerde çalışacağız. <gülüyor> Abi o zaman bu mantıkla iPhone bataryasıyla 33 3310'u da çalıştırabiliriz. Bağlarsan çalışacaktır. Nasıl diğer videolar <gülüyor> Şu an telefon paramparça olacak arkadaşlar. Şu anda elde tuttuğum batarya 30 çam, evet. doğru. Çelik pil mi abi? Bir hafta gider mi? Bir hafta gitmiyorsa hiç girmeyelim abi bu işe. 3 gün abi. rahat gider diyorlar abi. Göreceğiz birazdan. Enerjiyi bir verelim Ali şu telefonu. Sanırım. Başardık. Abi elma logosunu gördük. Şöyle bir ekranı bir kaldırabilir miyiz? Bir Tabii ki. Bu taraftan. Bataryayı bir görelim. Şu anda 3310'un bataryasını bağladık. Şu... Biraz kötü gözükse de işte kendi orijinal pili sökük. Bağlı değil. batarya bağlı ve dınk sesini de duymuşsunuzdur. Ekrana da görüntümüz geldi. Şöyle bir kapatalım abi. Sen gir. gir. Gir abi. Hop geldi abi görüntü. Ve gitti. Hadi bakalım. Başardık. Abi bir daha açabiliyoruz mu ya? Başardık. Çay içiyordum da ben. Çay varsa ben yok. Evet. bataryası bataryasıyla şu anda iPhone 12 Pro'yu açmayı başardık like, Abi <gülüyor> teknik detay istiyoruz seninle. Şimdi bu açılıyor ama neden 5 saniye sonra kapanıyor? Bir de niye 1 Ocak Perşembe'ye döndü abi? O standart pilin söktüğü zaman tarihin en başa dönüyor. Hattı da takılı olmadığı için ve kablosu da bağlantılı olmadığı için ayarlayamıyor. Ha. Şu an sıfırlandı gibi bir nevi diyebiliriz. Evet, oluyor. %0 kaldı gözüküyor ekranda. %0 kaldı dedi. Onun, onun da nedeni pilin orta ayağı haberleşme hattıdır, bağlı değildir buna. Sadece ha. çalışması için, bu şekilde bir sistem yaptığımız için şu anda açılacak düzeyde. Ama şu an teoride dediğimiz şey de gerçekleşti. Bir orjinal 30000 bataresi abi. Bu devirde orjinalizor ama 30000 bataryası. Tamam. 30 30000'e taksak çalışır. Tabi. Şimdi mantık şöyle arkadaşlar, en basit mantıkla anlatıyorum. Şimdi bu altında bir pil var. Bu pil hiçbir şekilde bu iPhone'a bağlı değil. Evet. Şu zaten ayrı. Aynen. Sökülü durumda. Şunu bağlasak bu pille çalışacak. Ancak abi bunu söktü, buradan iki tane kabloyu uzattı, artı eksi'nin verdi. Evet, artı eksiye bağlı. Sonra bağladık ve dada olay kapandı. Gelecek sorulardan bir tanesi olabilir diye buradaki enerji kabusunu söküyelim bir, görülsün abi. Çünkü gelir. Şu an sök bir şekilde de hala çalışmaya e abi, devam ediyor. Valla bir gaza geldi cihaz, bir şeyler oldu. Tuş kilidini açınca Tuş kilidini açınca direkt kapanıyor evet. abi. Evet, gücü yetmiyor. Bu kadarını yetiyor. Bizim Kalmanızı hayalimiz yetmiyor. şuydu bu arada. Bu telefonu açabileceğiz ve şarjı dayanırsa içine bir yılan oluruz markadan olmadı. Ama canımız sağ olsun. Günün sonunda iddiamızı karşıladık. Abi tuş kelini açmayınca kapanmıyor yani. Bu neden? Açınca şebekeyi falan görecek ya. Haberleşecek o sırada. İşlemci gücüne ihtiyacı oluyor muhtemelen o, yüzden... o zaman abi yine 33 onla sadece saate bakmak için kullanabiliriz Bence de kullanılır abi. Yok, Çok saatte 0 0 gösterir. Demek onu da için... ama günde iki kere doğruyu gösterecek. Doğru o, o zaman bakmak lazım. O tamam. önemli abi, şu an açmıyor bile. Çünkü enerjiyi de söktük, şarj da olmuyor cihaz. Şu an kez bir takalım diyorsanız. Şarj ediyor. Bu arada 3310 bataryasını iPhone'u şarj, şarj ettik de diyebiliriz yani, yani şu an. Yani o da doğru, o da doğru. Yani. Aynen, Aynen öyle. öyle. Bak Tekrar bir sürü şey gelince. diyebiliriz bununla ilgili ben. Abi eline koluna sağlık. Ya sonuç itibariyle biz iddiamızı gerçekleştirdik. Evet gerçekleştirdik abi. O zaman bu videoyu da artık burada kapatmak düşer arkadaşlar. Serdar Hı -hı. abi öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Hadi Kapat Orhan görüyorum. abi abi. Aa, pardon, pardon. <gülüyor> <edeyim. ya>. <gülüyor> abi pardon. Ben de acaba burada saygı bizim Aynen Sahibinden Serdar opsiyonlu telefon. Uzun evet bu videoyu da burada kapatabiliriz. Kapatalım Orhan abi. abi. Sana çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür. ederiz abi. Bizi evet burada olur, ağırladım mekanda. Çok daha enteresan isteğiniz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa bunların arasında doğrudan Orhan abi, Orhan Serdar abimize gelelim. <gülüyor> Senin adı Serdar diye kalacak bu arada abi. Orhan abi tekrardan ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bataryayı bir sallandır abi görelim. Belli kaçak elektrik adliyle iPhone 12 Pro'yu çalıştırdık. Başka videoda görüşmek üzere değil Ekrandaki <gülüyor> bağlantılardan başka bir teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Bir de ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abi like attın mı videoya? Abone oldun mu? Olmuş.